başlıyor. Doları 18-26 yılı 18 altın 1983-40 borsa 3.377 ve bitcoin 20.82 günü yükselişleri kapattılar. Kasımpaçak konuk olduk. Ümraniye sporu devirdi. Rangers maçında direğe çarparak sakatlanan Fenerbahçe Doğan Perez Adanyaspor maçında oynayamayacak. Çubatçak Erdoğan'dan sosyal konut talimi geldi. Yıl sonuna varmadan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız Dedi. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli dedi. Antalya'da akıl almaz olay yaşandı. Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti. Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar. Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçe taraftarlardan para istedi. Gözler liderimizin üzerinde diye servis eden fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı yolu kadınlara alay etmişti. İşte Hadisenin boşanma davası açtı. Mehmet Dinçer'in şişman hali detaylar tarihhaber.com'da. Kılıçaroğlu'ndan yeni iddialar geldi. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim dedi. Bu haberimizde gün özetinden sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.